Köksal, sosyoloğum, aile danışmanıyım, NLP Master Trainer'ım. Çocuk oyun koçuyum aynı zamanda. 15 yıldır sektörde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki çocuk annesiyim. Harika. Evet, e, Üsküdar'da MyLife Danışmanlık'ta hizmetlerimize devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, sevgili Yüksel'in aynı zamanda sevgili seyircilerimiz e, muhteşem bir kitabı var. Herkese muhakkak tavsiye ediyorum. Ee, Ana Baba Farkındalığı e, isminde ve e, kendinizin ve çocuğunuzun yaşam koçu olmak isterseniz e, muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Biraz üzerinden bahsediyor olacağız Hı -hı. şimdi. Evet, kitaptan başlayalım mı istersen. Olur, nasıl olur. çıktı ortaya, neler anlatıyorsun <gülüyor> bu kitapta? Neler ee, nasıl çıktı istersin? ortaya? Aslında işte iki erkek çocuk annesi olarak evet. ben de devamlı bu kitapları okuyan annelerden bir Tabii tanesiydim. Ki Zaten kişisel gelişim hep hayatımdaydı. Onun sonrasında işte okuyorum, tamam diyorum, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, işte o kitabı alayım, bu kitabı okuyayım. Bununla birlikte ya da o eğitime gideyim, bir şeyler değiştireyim, çocukları şöyle yapayım gibi bununla birlikte e, bir türlü o kendimdeki o enerji değişimini gerçekleştiremiyordum. Hmm. Çünkü aldığım her bilgi evet. uygulayamadığım takdirde Kesinlikle. bana bir sıkıntı, stres pişmanlık olarak yansıyordu ve ben aslında e, davranış boyutuna getiremediğim için, davranışlarımı Doğru. değiştiremediğim için e, daha mutsuz ve daha öfkeli bir anne haline geliyordum. Evet. Ondan sonra bu koçluk eğitimlerine başladım ben. E, öğrenci koçluğuyla başladık. O dönem de kendimdeki bu değişimleri gözlemledikçe ya evet dedim yani koçluk bambaşka bir mantık. Kesinlikle. Ee, anneler bunu bilmeli. Kesinlikle. Çünkü bende bu kadar işe yaradıysa eminim dedim annelerin de çok işine yarayacak. Ebeveynlerin de çok işine yarayacak. Aynı zamanda babaların da. Ve e, dedim ki her çocuğun bir koçu olmayabilir. Ama her çocuğun koç gibi bir ebeveyni olabilir. Böyle kitap e, o mantıktan doğdu. Değil mi? Her anne baba bu tarz evet. bilgilerin azını bile bilse evet. çocukları Bilmek, üzerinde bilmeliler. iletişimlerinde neler mümkün kılabilirler. Aynen. Kesinlikle Doğru iletişimi kurma adına onlara doğru dil kalıbıyla yaklaşma adına en önemlisi de sen de çok iyi biliyorsun ki o bilinçaltı kayıtlar işte 0-6 yaş döneminden başlıyor ki Tabii. daha sonraki hayatta yine ekilmeye başlıyor ve ne ekersek biz o dönemde ne ekersek ileride onu biçiyoruz. Kesinlikle. Bilinçaltı sonrasında çözmek o grift yapıyı çözmek çok zor. Ben diyorum ki velilere daha şimdiden, o bilinçaltına güzel tohumlar ekin. Daha sonra ektiğinizi beğenmek istiyorsanız eğer, biçtiğinizi beğenmek istiyorsanız eğer ektiğinize bir dikkat edin gibi e, kitabın mantığı bu. Yaptığım Aslında. eğitimlerde evet. de, çok affedersin, yaptığım eğitimlerde de, ailelerle çalışmalarımda da, öğrenci koçluğumda da hep bunu önemsiyorum. E, çocuğa doğru yaklaşım, doğru tutum sergilemek. Ben de kesinlikle çok destekliyorum çünkü zaten tek huzur bulduğumuz en güvenli limanımız ailemiz değil mi değil mi? Çok Aynen. seviyoruz fakat en büyük sorunları oralarda yaşayabiliyoruz Hı -hı. ve e, sanki hayat zor gibi görünüyor. Hı -hı. Halbuki bazı bilgileri bile ufak tefek alsak Hı -hı. ve uygulasak gerçekten bambaşka bir iletişim ve başka Hı -hı. bir aile hayatı.